Ayrılığa doydum sana Doymadım, doymadım Yar doymadım Ben sevmeye kıyamazdım ah Gülüm, gülüm, gülüm ah Gülüm Ayrılığa doydum sana sana doymadım ben de doymadım güle güle doyuyorum doymadım, diley doymadım, diley doymadım. <Sessizlik> sana karnnazlığa sana I'm so